Merhabalar, bu videoda sizlere 19-20-21 Haziran tarihlerinde meydana gelecek gökyüzü etkileşimlerinden bahsedeceğim. Dolunay sonrası, Mars-Şiron kavuşumu sonrası enerjiler bizi ciddi anlamda yordu, sıktı, bunalttı ve... Ee... Bazı konuların üzerimize üzerimize geldiğini düşündüğümüz bu süreçte özellikle e, bu üç günlük ara bize çok iyi gelecek diye düşünüyorum. Bu üç gün içerisinde özellikle saymış olduğum burçlar ve derecelerde harita dizilimleri olanlarda e, muhteşem şanslar yakalayacaklardır. Videoya geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşan veya henüz abone olmamış arkadaşlarım varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Aynı zamanda beni instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Instagram opikustan da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet ne dedik, 14 Haziran tarihinde yay burcunda bir dolunayımız vardı. Oldukça sert, Neptünle, kaleli ve değişken burçlarda bilhassa 2021 senesinin gündemlerini bize hatırlatır nitelikte bir dolunay yaşadık. 15 Haziran tarihinde ise Mars-Şiron kavuşumu, özellikle bazı yaralarımızın, korkularımızın üzerine üzerine gitmemiz gerektiğini bizlere hatırlattı. Ve şimdi 19-21 Haziran aralığında baktığımız zaman... Çok güzel destekleyici görünümler var. 19 Haziran tarihinde sabah saatlerinde Venüs'ün Neptün'le güzel atmışlık bir açısı var. Aynı gün içerisinde meydana gelecek olan Venüs-Satürn karesi ikili ilişkilerde veya ekonomik durumlarla alakalı bir kısıtlanma, bir engellenme hissiyatı getirmiş olsa da Venüs-Neptün etkileşimiyle beraber aslında bu üzerimizdeki sıkıntıyı, daralmayı, kısıtlanmışlık hissini atma imkanımız olacak. Venüs 25 derece boğa burcunda bulunurken Neptün de 25 derece boğa burcundan bu 60 derecelik açı oluşturuyor olacaklar. Venüs-Neptün etkileşimine baktığımız zaman özellikle tabi boğa burcu temalarının yoğunlaştığı Kuzey ay düğümünün Uranüs'ün, Pallas'ın boğa burcunda ilerleyişi ve Venüs'ün yönetici gezegeni pardon yönetici burcunda bulunmasından mütevellit güçlü konumda olduğu bu etkileşimde hem Neptün'ün hem de Venüs'ün güçlü olduğunu ve birbirlerine destek attıklarını görüyoruz. Bu bağlamda özellikle evet ekonomik anlamda bir takım sıkıntılar yaşıyorsak, aşk ve ilişkiler anlamda bir takım kayıplar verdiysek, bunları telafi etmek adına bazı ışıklar yanacaktır, bazı destekler alacağız gibi gözüküyor. Ama 60'lık açılar özellikle bize bir kapıyı açar, bize bir yol gösterir, tüneldeki karanlığı aydınlatır. Ancak o tünelin sonundaki ışığa ulaşmak tamamen bize kalmıştır. Dolayısıyla burada özellikle Venüs-Kuzey-Aydın'ın kavuşumuyla beraber, İdealimizdeki güzelliklere kavuşmak istiyorsak, idealimizdeki maddi olanaklara kavuşmak istiyorsak, hayallerimizi gerçekleştirmek istiyorsak, hayalimizdeki ilişki, hayalimizdeki, hayalimizdeki ekonomik durum, hayalimizdeki kazanç ve harcama dengesiyle alakalı gündemlerde bizim çabamızda ön planda olacaktır. Ancak bu tarihlerin bu çaba için destekleyici tarihler olduğunu söyleyebilmek mümkün. 20 Haziran tarihine geldiğimizde ise Merkür ve Jüpiter arasında çok güzel bir etkileşim var. Merkür 6 derece ikizler burcunda. Jüpiter ise 6 derece koç burcunda biliyorsunuz. Jüpiter bir müddet önce e, koç burcu geçişine başladı. E, özellikle Mayıs ayı itibariyle bu etkileşim aktif oldu. Ve e, bu alanda e, öncü burçların ilk derecelerinin tetiklendiğini görüyoruz. Merkür'ün de ikizler burcuna geçmesiyle beraber iletişimin hızlandığı... Biraz daha üzerimizdeki sabit enerjiden kurtulduğumuz, inatçılık yapmış olduğumuz alanlardan kurtulduğumuz etkileşimler hakim. Bu bağlamda Jüpiter'in koç burcundan ve Merkür'ün ikizler burcundan olan desteği bir takım güzel haberler alacağımızı gösteriyor. Güzel kararlar alacağımızı gösteriyor. Aynı anda birden fazla fırsat ve şans ile karşı karşıya olacağımızı, muhatap olacağımızı gösteriyor. Bununla birlikte yakın çevremizde kurmuş olduğumuz diyalogların daha hoş bir hale geleceği anlamına da gelmekte ve aslında her zamankinden daha stabil bir enerjide olabiliriz yani eskiden kızdığımız konulara darıldığımız konulara artık hoşgörüyle yaklaşabiliriz. Bir şekilde kafamıza takılan mevzuları tamamlamak, konuşmak, çözüme kavuşturmak için fırsatlar karşımıza çıkabilir. Yine 60'lık açılar olduğu için özellikle bu bağlamda bazı iletişim fırsatlarının karşımıza çıkacağını, bazı tekliflerin, haberlerin, gündemlerin etkili olacağını söyleyebilirim. Özellikle yeni girişimler, yeni fikirler, yeni başlangıçlar adına oldukça uygun bir süreçten geçeceğimizi söyleyebilmek mümkün. 21 Haziran'da Ay Koç burcu geçişine başlayacak ve Ayın Koç burcu geçişiyle beraber her ne kadar biraz üzerimizde bir baskı, yorgunluk hissediyor olsak da Artık o harekete geçme enerjisini e, çalıştırmamız da gerekecek. Yani bir şekilde dolunayla beraber gerçekler ile yüzleştik. Marşeron kavuşumuyla beraber e, bu e, konular üzerimize üzerimize geldi. Ve e, kısıtlanmış, daralmış, hissetmiş olabiliriz. Elimiz kolumuz bağlı hissetmiş olabiliriz. Ama akabinde gelen bu süreçte özellikle artık belki de harekete geçmemiz gerekiyor. Artık belki de aksiyon almamız gerekiyor. Çünkü bir takım haberler geliyor, bir takım... E, Dışsal faktörlerin desteği veya etkisi hayatımıza dahil olmaya başlıyor. Dolayısıyla bunu değerlendirip değerlendirmemekte de bize kalmış. O, o sebepten özellikleyim biraz Haziran tarihi ayın da Koç burcu geçişiyle beraber hareketli bir e, süreç içerisine gireceğimizi ve girişimler açısından e, etkili bir süreç olacağını ifade etmekte. 21 Haziran öğle saatlerinde ise Venüs ve Pürüt arasında çok güzel bir etkileşim oluşacak. Venüs ve Pürüt arasında bir üçgen açılım oluştuğunu görüyoruz. Üçgen açılar 60'lık açılardan çok daha güzel çalışır. Çok daha destekleyici çalışır arkadaşlar. Bu bağlamda e, özellikle Venüs'ün 27 derece boğa burcunda Plüton'un ise 27 derece burcunda bulunduğunu görüyoruz. Toprak hakimiyetinin olduğu güvenin, sadakatin, sağlamlığın, dayanıklılığın esası olduğu bir süreç olacak. Burada özellikle çok sağlam ilişkiler e, kurulabilir e, süreçte o girişimde bulunmak istediğimiz konularda belki maddi bir ortaklık kurulmak istiyoruz. Bununla alakalı çok sağlam bir ortaklık kurulabilir. Bir evlilik güvene dayalı, sadakate dayalı bir e, yapılanma içerisinde olacaksak şayet bununla alakalı yine çok destekleyici görünümlerden bahsedebiliriz. Bununla birlikte maddi konularda özellikle venüs Satürn karesiyle ile beraber o yaşamış olduğumuz o kısıtlılık daralmışlık, engellenmişlik hissiyatından kurtulup ee, aslında farklı bir alternatif bulabileceğimizi, farklı bir çözüm yolunun karşımıza çıkabileceğini e, fark ettiğimiz bir süreç olacak. Ee, bilhassa bu süreçte tabii ki bir kısmımız e, maddi anlamda aslında birçok kısmımız zorluklar yaşayacak olsa da bu zorlukları, krizleri fırsata çevirebilecek, dönüştürebilecek güç de süreçte etkili olacak gözüküyor. Yani e, krizden fırsat yaratmak, hani e, tam öldüm bittim dediğimiz noktada tekrar ayağa kalkmak, küllerinden yeniden doğmak adına etkili bir yerleşimden bahsediyoruz. Burada Venus Bruta etkileşimi özellikle yeni tanıştığımız kişilerle kuracağımız çok sağlam ve köklü bağlantıları sembolize edebilir aynı zamanda Venüs'ün Kuzey ay düğümüyle kavuşumu ve aynı zamanda Plüton'un Kuzey ay düğümüyle de değerlendirecek olursak kadersel aşklar ruheşleri ee, birbirine karşı öğretilir olan bağlantılar adına da aslında yeni tanışmalar, yeni karşılaşmalar yaşanacaktır. Biliyorsunuz Pluto retro pozisyonda e, bu kişiler geçmişten gelebileceği gibi geçmişten tanışıklık hissiyatı olan kişiler de olabilir. Yani e, zaten ruh eşi kavramı bu şekilde çalışır. E, sanki aranızda esasında bir ruhsal sözleşmenin varlığına istinaden daha önceden tanışmış ve tekrar kavuşmak üzere yollarını ayırmış insanların vaat ettikleri tarihte bir araya gelmesini içerir. Bunun gibi karşılaşmalarda e, süreçte yaşanabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet e, tabi Venüs Boğa Burcunda, Kuzey Aydınyı Boğa Burcunda ekonomik anlamda her ne kadar e, zorluklar içerisinde olsak da belki de paraya olan bakış açımızı, değer yargılarına olan bakış açımızı da güncellememiz gereken bir süreçte olacağız. Yani bu bağlamda özellikle evet bir takım sıkıntılar var, bir takım sorunlar var, engellemeler var, kısıtlamalar var ama. Belki de bugüne kadar yönetmiş olduğumuz para algısıyla alakalı problemler de olabilir bunlar ve bunları iyileştirmek, şifalandırmak adına da özellikle daha destekleyici görünümlerin hakim olacağını ifade etmek mümkün gözüküyor. Burada karşımıza çıkan bu güçlü bağlantı etkisini hissettiğimiz bu güçlü etki her neyse, e, pallas'ında da tesiriyle beraber e, olaylara biraz da aslında realist yaklaşabileceğimiz çok fazla kendimizi kaptırmayacağımız hani ayakları yere sağlam basmayan bir konuya da okey demeyeceğimiz bir gündemi de işaret ediyor ve 21 Haziran'da aynı zamanda güneşin yengeç burcu geçişiyle beraber e, algılarımız değişiyor. Odak noktamız değişiyor. Biraz daha artık köklerimize, kök inançlarımıza, e, konfor alanımıza yönelmeye başlayacağımız bir sürecinde e, etkili olmaya başladığı bir e, dönem söz konusu. Evet arkadaşlar biraz e, zorlandım nedense bu videoyu çekerken. O yüzden süreçli lisan ettiysem ahvola. E, dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olursanız, videoyu beğenirseniz, yorumlarınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için instagram astroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, kalın.